Evet arkadaşlar 19 Ocak Cumartesi 2019 formül 2 e, bu formülümüzde arkadaşlar ikili kombinasyonları oynuyoruz toplam e, 8 8 16 kuponumuz var şimdi bu 3 maç e, büyük ihtimalle tutar niye tutar zaten tuttukça bir sonraki videolarda bir öncekini gösteriyoruz arkadaşlar bu başka bir sistem daha önce bunu denemedik şöyle oluyor Şimdi 127, 125 ve 131. maçları seçtik. 19 Ocak cumartesi için arkadaşlar. 1-2, 1-2 dedik hep bakın. Sola bakın. Kağıdın soluna. 1-2. E, ganyanları eşit arkadaşlar. Yani eşit demesek de birbirine yakın. Ortada maçlar bunlar. Bu şekilde ganyanları birbirine yakın olan maçlar genelde maç sonucu 1-2 biter. istatistiklere göre arkadaşlar. 0 bitme olasılığı bir maçın zaten. %10, %80, %90, 1 ya da 2 biter. Yani birisi yener. Şimdi bu ilk 8 kuponda bunu oynadık arkadaşlar. Şimdi bakın birinci satıra bakın yukarıya. 127. 1. 1. 1. 1. Yan yana. Yukarıdan aşağıya birer kupon bunların hepsi. Toplam 8 kupon. Birinci satıra bakın yukarıya. 127'ye 4 tane biri yan yana yazdık. Aşağı bakın birinci satır devamına. 120'ye 1. 2 demiştik ya. 6'a da birinci satır devamına bakın. Yan yana 127'ye 4 tane 2'yi yan yana yazdık. 2. 2. 2. 2. 125'e geçtik. Yine 1. 2 dedik maç sonucu bunlar. 122. satıra bakın 125 1 1 devamında 125 2 2 yan yana 2. satır devamına bakın 125 1 1 125 2 2 ikişer tane yazdık 131'e geldik 3. satıra arkadaşlar üstte bakın 131 1 tane 1 131 2 131 1 tane 1 1 tane 2 aşağı bakın 3. satıra 131 1 131 2 131 1 131 2 yan yana yazdık bunların hepsi yukarıdan aşağı birer kupon 8 kupon yapıyor arkadaşlar Şimdi burada e, e, aşağı yukarı size 2x4, 2x4, 2x4, 8, 10 Ganyan'ı aşağı yukarı 10 Ganyan'ı veriyor arkadaşlar. Şimdi siz e, bunu tuttuğunu düşünün. E, büyük ihtimal tutar bu. Altına 2 tane maç ekleyeceksiniz arkadaşlar. Yani takip ettiğiniz maçlardan 2 tane maç ekleyeceksiniz. 3 misli bra yapsanız verdiğiniz paradan fazlasını alırsınız. Önemli olan ilk önce verdiğimiz parayı çıkarmak. Şimdi ikinci sekiz kupona geçiyorum. Bu ikinci sekiz kupon, birinci sekiz kuponun sağlaması şeklinde düşünün arkadaşlar. Yani verdiğiniz parayı çıkaralım en azından. Amacını düşün. Şimdi 127, 125, 131'i seçtik ya. Yine sekiz tabi kupon bu. Yine ikili kombinasyon. Fakat burada <gülüyor> bakın 127'ye bakın. Bir, maç sonu bu, maç sonucu. İlk yarı sıfır. 125, bir maç sonucu ilk yarı sıfır. 131, bir ilk yarı sıfır seçtik arkadaşlar. Neden? Birbiri yakın olan yani ortada olan ganyanlar ortada olan e, maçlarda ilk yarıların sıfır bitme olasılığı %80 civarında arkadaşlar istatistiklere göre. Maç sonucu değil bakın ilk yarı sonucu. E, zaten takip edenler yorum yazanlar var. İlk yarıları %90 biliyorsun tebrikler diye mesajlar geliyor arkadaşlar yorumlar geliyor. Bunları takip ederseniz bakın bunları da tuttuğunu en azından ikisinin tuttuğunu görürsünüz. Şimdi burada ilk 8 kuponun sağlamasını yaptık bu 8 kupona da 2 tane maç ekleyeceksiniz yine sürekli izlediğiniz e, takip ettiğiniz takımların maçlarında e, verdiğiniz paradan biraz daha fazlasını alarak keyfini süreceksiniz yani önemli olan parayı kaybetmemek öncelikle şimdi birinci satıra bakın yukarıya 4 tane bir yan yana 1 1 1 1 yazmışız aşağı birinci satır devamına bakın 127'ye yan yana 0 yalnız ilk yarı 4 tane 127 yan yana ayrı ayrı hepsine 0 ilk yarı diye yazdık Altına geldik. 125'e. Yine bir. Dört tane bir yazdık. Pardon iki tane bir yazdık. Bir ve ilk yarı sıfır oynuyoruz. Bir maç sonucu. 125-1. Bir. 125-1 bir yazdık. Bakın yukarı ikinci satıra. Devamında 125-0 ilk yarı. 125-0 ilk yarı. İkinci satır devamına bakın. Buraya yine aynısını yazdık. 125-1, bir, 125-1, bir, 125-0 ilk yarı. Bu 125-0 ilk yarı diye. iyi yer diye yazmayanlarına. Üçüncü satıra bakın. Yine iki seçenek. Bir ve ilk yarı sıfır. 131-1 hemen yanında 131-0 ilk yarı sonucu. 131-1 bu birler maç sonucu buradaki bütün birler arkadaşlar. 131-1-131-0 ilk yarı bakın. Hemen yazdık. Üçüncü satıra bakın. Şimdi üçüncü satır devamına bakın. 131-1-131-0 ilk yarı sonucu. 131-1-131-0 ilk yarı sonucu yan yana yazdık. Yukarıdan aşağı 8 kupon var burada arkadaşlar. Bu birler gördüğünüz maç sonuçları. sıfırlarda ilk yarı sonuçları arkadaşlar. Burada iki 2 tane Toplam 16 kupon. 16 kuponu 3 misliyle ile çarpın. Hep ayrı ayrı 3 misli yapsanız 48 lira. Burada arkadaşlar biraz öncekinin sağlaması. Şimdi burada iki kupon da tutma ihtimali var arkadaşlar. Öbürkünden de bundan da veya bir kupon da tutma ihtimali var. İki kupon tutarsa daha çok para alırsınız tabi. Önemli olan ilk önce parayı kaybetmemek sonra para kazanmak. Önemli olan bu. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunun aynısını oynayabilirsiniz fakat iki maç ekleyeceksiniz. Püf noktası bu. Çünkü bu bu aynısını oynadığınızda verdiğiniz parayı hemen hemen alamazsınız ya da yaklaşırsınız. Ama iki maç eklediğinizde hele ilk yer ikinci yere eklersiniz keyfini çıkarırsınız arkadaşlar. Şimdi ikinci formülümüze geçiyoruz. Evet arkadaşlar benim amacım şu. Az kazan sürekli kazan formülü bu. Bu videoyu bunun için çektim arkadaşlar.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 Şimdi 121'e 1 ve 2, 120'ye 1 ve 2, 121'e 1 ve 2, 122'ye üst, 124'e üst dedi. Bunlar atmasyon maçlar. Siz maçları yukarıdaki şeyler gibi birbirine yakın oranlar, yani kanyanları yüksek olsun diye seçeceksiniz arkadaşlar. Şimdi bakın sol tarafta birinci satıra bakın. 120. maça ne demişim? İki tane bir, 121, 121, peşine 122, 122 demişim arkadaşlar.